Hamburger hem de dörtlü bypass hamburger. Yani dört tane kocaman köfte var. Ve bu hamburgerin kalorisi 9000 kalorinin üzerinde. Burası neresi diyeceksiniz? Burası Amerika'da daha önce iki kez iflas etmiş ama şu anda Las Vegas'ta faaliyet gösteren heart Attack Grill yani kalp krizi ızgara salonu veya kalp kuru yüksüde hamburgercisi de diyebilirsiniz. Ve bu işin çok ilginç bir öyküsü var. Burada ek olarak menüde neler var diyeceksiniz. Bir kere her şeylere ilk şey milkshake var. Milkshake 5000 kalorinin üzerinde. Bol tereyağlı şekerli bir şey. Ve aynı zamanda bunu bir hastane ortamında yediğinizi düşünün. Milk ikiniz boşaldığı zaman doldurmak için size bir serum askısına asılmış bir serum veriyorlar. İçerisinde de milk shake var. Ondan sonra boş olan bardağınızı dolduruyorsunuz. Ve aynı zamanda garsonlar hemşire ve doktor kılığında ve yemek yemeye başlamadan önce size bir hasta önlüğü giydiriyorlar. Ve tabii ki bu kadar yüksek kalorili Kolesterolden zengin bu kadar etle beslendiğiniz zaman tabii kalp krizi geçirmenizi bekliyorlar. Bu işin içerisinde ilginç öyküler de var. Şöyle ki daha önce iflas eden iki branşından birincisinin patronu da pneumoniden ölmüş. Oldukça kiloluymuş. 150 kilonun üzerindeymiş. Aynı zamanda ahçısı da aynı şekilde kalp krizinden ölmüş. Sonra açılan şubelerinde ise iki tane sözcüsü varmış basın sözcüsü. Onlar da maalesef kalp krizinden vefat etmişler. Bu salonda bu kadar yemek yedikten sonra en az 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılmış. Bir kişi de aynı zamanda kalp krizi geçirmiş. Gerçek kalp krizi geçirmiş. Yani hiç şakası yok. Tabi bunun ötesinde çok önemli bir olay daha var. Bu hamburger salonunun bir promosyonu var. O promosyon da nedir biliyor musunuz? 130 kilonun üzerindeyseniz ne yersiniz yiyin bedava. Tabi şu andaki patronunun 130 kilonun üzerinde olduğunu da söylemem. Gerekir. Evet gördüğünüz üzere insanlar bazen kendisini öldürmekten özellikle yiyerek öldürmekten zevk alıyorlar. Diyeceksiniz ki bu dörtlü hamburgerin fiyatı nedir onu da söyleyip Tek hamburgerin menü fiyatı 11.92 dolar. Evet benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalınız.